Merhaba, balon ve stent konusunda kafanızda bazı sorular var, biliyorum. Bu soruları cevaplayabilmek için bana biraz zaman ayırmanız gerekiyor. 9 dakikalık bir video. Biliyorum videolar 2-3 dakikadan fazla izlenmez. Ama zaman ayırsanız tatmin olacaksınız. Kafanızdaki soruları cevaplayabileceğim. İlk önce bir vakayla başlayalım. Bakın 56 yaşında bir erkek, 10 senede 28 anjiyo, bir bypass, bir lazer ve vaskürizasyon ameliyatı ve 67 tane stent. İnanılacak gibi değil. Damarlar demir yolu hattına dönüşmüş durumda. İşte böyle bir hasta grubuyla yavaş yavaş karşılaşmaya başlıyoruz. Hikaye nerede başlıyor? Hikaye 1977 yılında başlıyor. Madem bu koroner damarlarda tıkanıklık var, anjiro sırasında bir balonla biz bu damarları genişletelim. Sert olsa bile çatır çatır genişletelim. Yani halk diliyle balon patlatmak. Ama bu balon patlattıktan sonra restenoz yani yeniden darlık, pıhtı oluşumu ve tıkanma ve kalp krizi ortaya çıkıyor. Diyorlar ki o zaman bizim farklı bir şey yapmamız lazım. Ne yapalım? Diyorlar ki bu balonun üzerine bir metal kafesi yerleştirelim, bu kafeste damar duvarına saplansın ve böylelikle yeniden darlık oluşmasın. Fikir gayet iyi. Hangi maddeler kullanıyorlar? Paslanmaz çelik kullanabiliyorlar. Bu çıplak metal bir stent. Bunun yanında başka maddeler de kullanıyorlar. Nikel, kromiyum, molübren, nitinol. Yani mümkün olduğu kadar uyumlu maddeler kullanmaya çalışıyorlar. Ama hala tatminkar sonuç yok. Damarda yine de bir reaksiyon meydana geldiği ortaya çıkıyor. Yani diyorlar ki biz bu damarı aslında rahatsız ediyoruz. Bunu biraz araştırmamız gerekiyor. Ve bunun sonucunda bazılarının bir organ olarak kabul ettikleri damar duvarını döşeyen endotel isimli hücreler var. Bunlar damar sertliğinde önemli role sahipler. Kandan geçiş düzenliyorlar, alttaki düz kas hücrelerini kontrol ediyorlar. Ve nitrik oksit salgılar bu çok önemli çünkü damarın kendi kendini genişlettiği bir madde bu. Yani kendini koruma mekanizması. O zaman diyorlar ki bu endotel yapısını biraz incelememiz gerekiyor ve bu endotel yapısını inceledikleri zaman ilerideki bazı gelişmelerde temel oluşturuyor. Endotel, kaldırım taşı gibi damar duvarını döşeyen hücreler. O zaman diyorlar ki acaba bu bizim koyduğumuz stentler damar duvarında bazı reaksiyonlara sebep oluyor. Peki nedir bu reaksiyonlar? Bir kere birincisi yabancı bir cisme karşı vücutlu olarak bir reaksiyon veriyor. İkincisi iltihabi reaksiyon damar sertliğinin temelinde bu yatıyor. Endotel hücreleri büyüyorlar ve pıhtılaşma mekanizmasını çalıştırıyorlar ve damarda spazm oluyor. Bahsettiğim nitrik oksit salgısı bozuluyor. Yani biz damarın kendini koruma fonksiyonunu bozuyoruz aslında. En önemli olay da bu endotel hücrelerinin büyümesi. Onun üzerine diyorlar ki bu stent ve balon yetmez bir de bunun üzerine bir ilaç ekleyelim stente ve ilaçlı stent ortaya çıkıyor. İlaçlı stenteki temel amaç özellikle damarda yeniden darlık oluşumunu sağlayan bu endotel hücrelerin büyümesini önlemek. İlk olarak pıhtlaşmaya önleyici bir ilaç. Heparin akla geliyor. Fakat bu yeterli olmuyor. Bunun üzerine nakil hastalarında hücre büyümesini engelleyen bazı özel ilaçları alıyorlar ve bunları stentin içerisine yerleştiriyorlar. Ve böylelikle bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorlar. Ama bir sorun ortaya çıkıyor. İlacın düzenli salınımında bir sıkıntı var. Çözüm nasıl? İlacı başka bir molekülle birleştiriyorlar. Yani polimerize ediyorlar ve bunun sonucunda ilacın düzenli bir şekilde salınmasını sağlıyorlar. Fakat bu dönemde özellikle yeniden tıkanma meydana gelmemesi için kan sulandırıcı ilaç kullanmak gerekiyor. İşte kan sulandırıcı ilaçların önemi de burada ortaya çıkıyor. Birazdan bu konuya tekrar geri döneceğiz. Peki diyorlar biz bu stent'i yaptık. İlacımızı da koyduk ya diyorlar biz bir adım daha ileri gidelim bu stentteki bu metal iskelet var ya evet ya bu erise iyi olmaz mı süper olur emilsin tamamıyla ortadan kalksın böyle bir reaksiyonda sıfıra olur. O zaman diyorlar ki eriyebilen stentler yapalım işte son gelinen noktalardan bir tanesi de bu eriyebilen stentleri takıyorlar fakat bunlar Amerika'da onaylanmamış durumda Avrupa'da ve diğer ülkelerde uygulanıyor standart olarak yeniden darlık meydana geliyor. Küçük damarlarda sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bunun üzerine maalesef umutlar suya düşüyor. O yüzden Amerika'da zaten dediğim gibi onay vermemiş durumda. O zaman ne oluyor? Yeniden ilaçlı stente geri dönülüyor. Başka çalışmalar yapıyorlar. İlaç yapısı üzerinde yenilikler yapıyorlar. Metal iskelette yeni maddeler kullanıyorlar. Kendiliğinden açılan stentler yapıyorlar. Yani ilaçlı stenti mümkün olduğu kadar geliştirmeye çalışıyorlar. Peki bu kadar para yatırılmasının sebebine Bir kere her şeyden evvel çok hastalık görülmesi. Çok fazla sayıda insan hastalanıyor. Bir de Amerika'da bile bir stent 4 ila 11 bin dolara satılıyor. Dolayısıyla bu gerçekten parası olarak büyük bir pazar. Kan sulandırıcı ilaçlara geri dönelim. Özellikle ikili kan sulandırıcı. Yani aspirin ve bizim Plavix diye bildiğimiz Clopidogrel standart olarak kullanılıyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Yaşla artan kanama komplikasyonu söz konusu. Peki bir ne kadar kullanacağız bunu? 6 ile 12 ay gibi tartışmalar var. Özellikle yaşlı hastalarda kanama büyük bir sorun. Yani biz hastaya stent takıyoruz, ilaç veriyoruz. Sonra hasta kanama nedeniyle hayatını kaybediyor. Şimdi bak, kafada bir takım sorular var. Örneğin stent gereksiz takılıyor mu? Amerika'da %12 ile %38 oranında stentlerin gereksiz takıldığı ortaya çıkmış. Tabii başka sorular da var. En fazla kaç tane stent kullanılabilir? Kullanılan maddeler alerji yapıyor mu? Reaksiyon sorunu çözüldü mü? Stent kesin çözüm mü? Uzun dönemdeki etkileri nedir? Hayatı uzatıyor mu? Hastane ve yeniden anjiro riski nedir? Ve tabi ki kalp krizi. Bir tarafta da bypass korkusu. Her şeyden övel şunu söylemeliyim ki özellikle çok damar tıkanıklı olan ve şeker hastalığı olanlarda bypassın sonuçları çok daha iyi. Uzun dönemdeki bypass sonuçları stent ne kadar cazip görünse bile daha olumlu. Peki kaç tane stent takılabilir? İlk baştaki bir vakayı hatırlıyorsunuz. Bunun cevabı basit değil. Kaç lamarda darlık var? Darlık ne kadar uzunlukta? Darlığın yerleri neresi gibi? Bazı önemli bilgilere ihtiyaç duyuluyor. Ancak bunun üzerine hasta ile ilgili kişiye özel bir çözüm üretilebiliyor. Ama şöyle bir şey var. Sayı arttıkça sorun artabilir. Bu da kesin. Peki hangi hastalar siten takılıyor? Hangi durumlarda böyle bir siten takılması söz konusu? Bir kere kalp krizi geçirdiğiniz zaman acil olarak anjiye alıp Damardaki tıkanıklığı hemen açmak gerekiyor. O zaman stent takılıyor. Sonrasında ameliyata gidebilirsiniz veya başka stentler takılabilir. Bir başka uygulamalarını ise rutin, efort testi ve diğer tetkiklerden sonra anjiyo kararı alınıyor ve anjiyo yapıldıktan sonra stent takılıyor. İki önemli alan bu. Stentlerde tıkanma ne kadardır? Bu da önemli sorulardan bir tanesi. Bu kadar teknolojik gelişme, ilaçlardaki yeniliklere ve kan sulandırıcı ilaç kullanılmasına rağmen hala stentlerde yıllık bir tıkanma sorunu var. Bakın 2018 yılındaki bir yayında yıllık stent tiplerine göre değişen miktarlardaki tıkanmayı görüyorsunuz. Burada yaklaşık yılda %05 ile %1 arasında bir tıkanma oranı var. Ve bu tıkanma oranı maalesef yıllar içerisinde artıyor gördüğünüz üzere. Yani yıllar içerisinde düşmüyor, aksine artıyor. Bu da ileride hala bu konuda çalışması gereken bazı sorunlar olduğunu ortaya çıkartıyor. Peki stent takılanların riski nedir? İşte önemli sorulardan bir tanesi bu. Yani stent takıldıktan sonra kalp kriz geçirme riski, Allah korusun ölüm riski var mı? İşte 2016 yılında Norbeş'te yapılan bir çalışmada ilginç bazı sonuçlar ortaya çıkıyor. Örneğin çıplak stentlerde %17, ilaçlı stentlerde ise %16 oranında bir ölüm oranı ortaya çıkıyor. Belki bakıyorsunuz, burada ilk akla gelecek soru, o çıplak metal stentler o kadar da kötü değilmiş. Doğru. Peki takılan stentler damar yapısını bozuyor mu? Evet, stent ve sonrasındaki krizler sonucunda hem damar yapısında bir bozukluk meydana geliyor, hem de krizler ile kalp kası zayıflıyor ve bunun sonucunda bypass ameliyatına giden hasta grubunun damar yapısı daha kötü, kalp kası daha zayıf ve şeker hastalarında bypass daha iyi sonuçlar veriyor. Çok damarda çok tıkanıklık bypassa uygun. Ama genç bir hastaysanız birden fazla damarınızda kısa mesafede de olsa stent uygulanabilir. Ama çok fazla sayıda darlık varsa o zaman bypassa gitmek daha uygun olur. İş sadece bununla bitmiyor. Stent sonrasında sigaradan vazgeçmezsiniz, diyetinize dikkat etmezsiniz, şeker kontrolünü yapmazsınız. İlaçlar ki statin burada kolesterol ilerici, sadece kolesterol düşürmekle değil, aynı zamanda ithabi reaksiyonunu önlemek açısından da stratejik role sahip. Dolayısıyla ilaçları ihmal etmeyin. Sadece ben kolesterol ilericini sevmiyorum söylenenler nedeniyle vazgeçtim demek doğru değil. Son noktayı şöyle koyalım. Mükemmel bir çözüm yok. O yüzden bu baştaki vaka gibi değişik vakalar ortaya çıkıyor. Böyle bir grup gelişiyor. Alternatif ve tamamlayıcı yöntemler ve seçenekler hala popüler. Hatta bunlardan bir tanesi şelasyon tedavisi. Dalga geçilen bir tedavi ama bir umut olarak da ortada duruyor. Hala arayış sürmekte. İlerideki videolarda bu şelasyon tedavisi nedir? Onun hakkında size bazı bilgiler vereceğim. Eğer şimdiye kadar dinlemeye devam ettiyseniz sizlere teşekkür ediyorum sabrınız için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.